Birçoğumuzun daha önce duymamış olduğu bir ülke nasıl oldu da herkesin hakkında bir fikir sahibi olduğu bir ülke haline geldi. Belki de El Salvador tarih boyunca hatırlanacak ve ilerleyen dönemlerde ve tarih kitaplarında her zaman konu olabilecek bir karara imza attı. Neydi bu karar? Bitcoin'in yasallaştırılması. Peki biz bu videoda ne yapacağız? El Salvador hakkında konuşacağız. El Salvador neden Bitcoin'i kabul etti? El Salvador'un biraz da tarihine bakacağız, ekonomisini inceleyeceğiz, detaylar videomuzda. El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip bir ülke. Ülke batıda Guatemala'ya, Kuzeydoğu'da ise Honduras'a komşudur. El Salvador, Amerika Anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir. Resmi adı El Salvador Cumhuriyeti'dir sanayileşmiş kısmının altını çiziyorum. Çünkü Nayib Bukale Bitcoin'i yasallaştıracağını ve Bitcoin madenciliğine olanaklar tanıyacağını, ülkece Bitcoin üretimine destek vereceklerini açıklamıştı. Bunun çevreye zararını sorduklarında ise biz sanayileşmiş bir ülkeyiz, kaynaklarımız bol, volkan enerjilerini kullanarak bu Bitcoin'i elde edeceğiz açıklamasında bulunmuştu. Yani El Salvador ciddi anlamda sanayi anlamında güçlü aynı zamanda da doğal yeraltı kaynaklarıyla da zengin bir ülke diyebiliriz. İspanyol kaşif Pedro Alvarado 1524 yılında Meksika'dan yola çıkarak El Salvador adını verdiği yere geldiğinde gelmiş olduğu yerde sadece yerliler yaşıyordu. İspanya El Salvador ile birlikte etrafındaki birçok ülkeyi 300 sene boyunca işgal etti. 1821 yılına kadar Guatemala'ya bağlı bir eyalet olan ülke, buradaki İspanyol yönetiminin sona ermesinden sonra 1823 yılında Orta Amerika Federasyonu içerisinde bulunan bir ülke oldu. Federasyonun 1840'ta dağılmasından sonra 30 Ocak 1841'de bağımsızlığını ilan etti. Nüfusun etnik dağılımına gelecek olursak %90 melez, %1 Amerika yerlileri, %9 beyaz ırk olup halkın çoğunluğu ise katoliktir. Yani bu da ortalama %86 yaşayan %86 insanın katolik olduğunu ifade ediyor. 20 bin civarındaysa Müslüman halk bulunuyor. Ülkenin okur yazar oranı ise %80. Bu gerçekten iyi bir oran diyebiliriz. Şimdi bir ülkeyi diğer ülkelerden ayıran en temel unsur eğitim. Biraz da El Salvador'un eğitim sistemine değinmek istiyorum. El Salvador'daki devlet okulu sistemi ciddi kaynak sorunu yetersizliği çekmektedir. Devlet okullarındaki sınıf mevcudu sınıf başına 50 öğrenciye kadar çıkabiliyor. Yeterli maddi imkana sahip El Salvador aileleri çocuklarını devlet okullarından daha iyi eğitim verdiği düşünülen özel okullara yollamayı tercih ediyor. Çoğu özel okul Amerikan veya Avrupa'yı ülkelerin eğitim sistemini, eğitim modelini benimsediği için durumu iyi olan ailelerin tercihleri bu yönde oluyor. Düşük gelirli aileler ise çocuklarını devlet okuluna yollama mecburiyetinde kalıyor. El Salvador'da eğitim lise boyunca ücretsiz. 9 yıllık temel eğitimin yani ilk ve ortaokulun ardından öğrencilerin 2 yıllık ve 3 yıllık lise arasında seçim yapabilme hakları var. 2 yıllık bir lise seçildiği zaman öğrenci üniversiteye hazırlanıyor lise tarafından. 3 yıllık liseye giden bir öğrenci ise iş gücüne katılarak mesleki kariyer yapabilir veya bir üniversiteye giderek seçtiği alanda eğitimini tamamlayabilir. El Salvador'daki üniversiteler merkezi bir eğitim kurumunu El Salvador Üniversitesi'ni ve birçok özel üniversiteyi bünyesinde bulunduruyorlar. 2019 Küresel İnovasyon İndeksinde 108. olan El Salvador 2020'de 92. sıraya yükselmiştir. Peki eğitim ortalamanın üzerinde ne iyi denebilir ne de kötü denebilir. Yeraltı kaynakları da bol, ciddi anlamda kaynakları var ve sanayileşmiş bir ülke. Fakat halkı neden bu kadar fakir? El Salvador'un ekonomisi zaman zaman deprem ve kasırga gibi doğal afetler ve çeşitli olaylara sıkıça maruz kalıyor. Büyük ekonomik sübvansiyonları zorunlu kılan hükümet politikaları ve resmi yolsuzluk nedeniyle de engellendiği biliniyor. Sübvansiyonlar öyle bir sorun haline geldi ki, Nisan 2012'de IMF merkezi hükümete 750 milyon dolarlık bir krediyi anında askıya aldı. Başkan Funes'in kabine şefi Alex Segovia, ekonominin çöküş noktasında olduğunu belirtmişti. Gelelim bizi asıl ilgilendiren noktaya. El Salvador 1892 yılından 2001 yılına kadar Kolon adı verilen yerel bir para birimi kullanıyor. 2001 yılına geldiğimizde Merkez Bankası rezervlerine Amerikan Doları ekleniyor ve para birimi ABD Doları oluyor. 9 Haziran 2021 Çarşamba günü ise meclisten geçen karar ile genelge ile Amerikan Doları'nın yanında Kripto para olarak bilinen Bitcoin'in de para birimi olarak kullanılması 62'ye 19 kabul oyu ile yasa olarak meclisten geçiyor. Böylelikle El Salvador dünya ülkeleri arasında kripto parayı resmi para birimi olarak kullanan ve Merkez Bankası rezervi yapan ilk ülke olmuş oluyor. El Salvador'lar bundan sonra ne yapacak yani Bitcoin resmi para birimi oldu ama... El Salvadorlular ne yapacak? Şimdi işletmelerde bir kişi atıyorum bir yere, bir yere gitti ve kahve satın aldı. Bu kahveyi satın alırken isterse e, bitcoin olarak ödemesini yapabilecek. İşletmenin bunu kabul etmeme gibi bir inisiyatifi kesinlikle yok. Yani bu işletme bu bitcoin ile satın alınan kahvenin ödemesini e, bitcoin ile almak zorunda kişi eğer isterse. Fakat şöyle bir durum var. Satıcı Bitcoin ödemeyi aldıktan sonra dilerse El Salvador'un gerçekleştirmiş olduğu bir uygulamada o Bitcoin'leri dolara çevirebiliyor. Ülkede yürürlüğe giren yasayla tüm iş yerleri Amerikan dolarıyla birlikte Bitcoin ile yapılan ödemeleri de kabul etmek zorunda bırakıldı. Yeni yasaya göre Bitcoin'i kabul etmeyen işletmeler de cezalandırılacak. 3 Bitcoin yani... 155 bin dolar yatırım yapan yatırımcılara ise, yabancılara ise oturma izni verilebilecek. Peki El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele bu konu hakkında ne diyor? Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesinin ekonomiyi canlandıracağını söyledi. Nayib Bukele ayrıca aldıkları kararla yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine para göndermelerinin de kolaylaşacağını belirtti. Şimdi bu olayı şöyle özetleyecek olursak. İki ülkeden birbirine para transferi gerçekleşecek. Örneğin Türkiye'den Amerika'ya bir dolar transferi yapacaksınız. Siz bankaları aracı kurum olarak kullanırsanız herhangi bir sıkıntı yoksa yani Amerika'da özel bir gün değilse, Türkiye'de tatilde değilse vesaire para inceleniyor, kişi inceleniyor ve bütün bunlar bir araya toplandığında o parayı anında gönderemiyorsunuz. Uluslararası para ticaretinden bahsediyorum burada. Ve Bitcoin aslında bu işi 2-3 dakikaya kadar indirgeyebiliyor. Kendinize ait bir cüzdanın e, adresini kopyaladığınız zaman siz karşı tarafa 724 kesintisiz bir şekilde para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Naip Bukele de burada bu konuya değinmiş. Ve El Salvador'un yapmış olduğu kripto cüzdana üye olan her El Salvadorluya 30 dolarlık ücretsiz bitcoin verileceğini de devlet başkanı Naip Bukele duyurdu. Bakalım ilerleyen süreçte hangi ülkeler bitcoin'i yasallaştıracak? Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya müsaade edecek veya bunun önünü açacak adımlar atacak. Bu gerçekten heyecan verici bir süreç. El Salvador hakkında konuşacaklarımız bu kadardı. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.